canlar cananlar. ben Cem Kervan bu hafta kaybolan oğul adlı bir semah paylaşmak istiyorum sizinle e, kaybolan oğul hatırlarsanız geçen hafta kaybolan bir gümüş bir para hakkında bir deyiş paylaştım evi aradı adlı bir deyiş e, bu hafta İsa aynı konuyu anlatmaya devam ediyor e ne diyor? Konuyu biraz daha açıklığa kavuşturmak için İsa şu misali de anlattı. Vakti zamanında adamın birinin iki oğlu varmış. Dedi. Küçük oğlu kendisine gelip, Baba sen ölmeden önce mirasından bana düşen payı istiyorum. Yani şimdiden istiyorum demiş. Baba da bunu kabul etmiş. Servetini iki oğlu arasında paylaştırmış. Birkaç gün sonra bu genç, bütün eşyalarını toplayıp uzak bir ülkeye taşımış. Orada hovardalık peşine koşup keyif çatarak, fink atarak babasından aldığı bütün bu aile servetini çabucak çarçur etmiş. Her şeyini har vurup harman savurup son kuruşuna kadar harcadıktan sonra o gittiği ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterip o ülkeyi çökertmiş. Genç de Şimdi gurbet elde beş parasız, sefil, perişan, bir lokma ekmeğe muhtaçmış. O ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girebilmiş. Adam onu çiftliğindeki domuzlara bakıp onları beslemesi için görevlendirmiş. Domuzlara yollamış. Küçük oğul bir çare. Karnı öyle zil çalıyor ki domuzların yediği keçi boynuzuna aç aç iştahla bakıyordu. O bile gözlerinde yenebilecek hatta lezzetli görünüyordu. Fakat hiç kimse ona yiyecek herhangi bir şey vermemiş. Nihayet aklı başına gelince kendi kendine şöyle demiş. Evde babamın nice işçilerinin istemediği kadar ekmeği var. Ben de burada ölüyorum açlıktan. Kalkıp babama gideyim bari. Ona derim ki baba hem hakka hem de sana karşı günah işledim. Artık senin oğlun olarak anılmaya hak etmiyorum ben. Lütfen beni işçi olarak hizmetine al. Kalkıp babasına geri dönmüş. Kendisi hala evden çok uzaktayken babası onu ufukta görmüş. Sevgi ve merhametle dolu olarak oğlunun yanına koşa koşa gitmiş. Ona sarılmış ve öpmüş. Oğlu ona, baba hem Hakk'a hem de sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya hak etmiyorum demiş. Derken babası hizmetçilere dönüp heyecanla çabuk olun. En iyi kaftanı getirip ona giydirin demiş. Ayrıca parmağı için yüzük, ayakları için çarık getirin. Semertiğimiz o beseli dana var ya onu getirip kesin. Hep beraber bayram edelim. Bunu kutlamamız gerek. Çünkü benim bu oğlum ölüydü fakat dönüverdi hayata. Kayıptı fakat şimdi bulundu işte. Ve böylece eğlence başlamış. Evet, ee, deyişi bir paylaşayım sizinle. Kaybolmuş kuşlar dönün yuva ya bir misal din. Olan babadan miras istemiş, balından payımı isterim demiş. Hey kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya, babada servetini. Paylaştırmış Küçük ol her şeyini toplamış Ayrılıp uzak bir diyara gitmiş Ey kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya Uçarı bir hayat sürmüş Bağrını yoğunu çarçur harcamış Bir lokma ekmeği de muhtaç kalmış Ey kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya metine girmiş Domuz gütmek için otlakta durmuş Domuzların dediğine razıymış Ey kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya Nihayete aklı başına gelir evimde. İşçilerin karnı tok der Burada insanlar açlıktan ölür Dost, Ey kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya Diyeceğim ben oğlun olmaya layık değilim Dost. Ey kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya Uzaktayken babası görmüş Yüreği sızlamış ve ona koşmuş Hem ona sarılmış hem onu hepmüş Ey kaybolmuş kuşlar Parmaklarına çarıkta gidirin ayaklarına, ey kaybolmuş kuşlar dönün yuva ya. Silidanayı getirip kesin Gip helenerim Bir şeren olsun Sevinin benimle bütün halk gelsin Pey kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya. Oğlum, bir ölüydü, canlandı, yoktu fakat Tekrar hayata döndü, kaybolmuştu Fakat şimdi bulundu kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya ey kaybolmuş kuşlar dönün yuvaya evet ve bu kaybolmuş kuşlar için dua edelim dönsünler yuvaya. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. E, abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Eğer çok beğendiyseniz lütfen başka arkadaşlarla paylaşın. E, ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgi de kalın, barış da kalın, esen kalın, hoşça kalın.